Merhaba Evetekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Elon Musk'ın Çılgın Projesi Starlink'in detaylarına bakıyoruz. Hem de iki dakikada. Bu arada süreyi başlatmadan şunu da söyleyeceğim. Webtekna olarak kaydımızı yaptırdık. 99 dolarımızı ödedik. 2021'in sonunda hizmet bize de gelebilir. Gelmezse de paramız iade olacak. Paramızı kaptırmayacağız. Rahat olun. Şimdi 2 dakikalık süreyi başlatalım ve neymiş bu Starlink yakından görelim. Elon Musk hem elektrikli araçlarıyla hem kripto para borsasına yaptığı hareketlerle hem eynimize yerleştireceği çiple hem de bu videonun konusu olan Starlink de epey gündemde bu arada. Günümüzde internet için kullandığımız kabloları unutun. Kablolar derken okyanusun altından gelen fiber kablolardan falan bahsediyorum Bir ucudu düşünün ve bu uyduyu uzaya yollayın. O da size internet sağlasın. İnternetiniz kablodan değil bir uydu üzerinden sağlanacak. Yani özetle hedef dünyanın herhangi bir yerine uzaydan hızlı internet servisi verilmesi. Okyanus altında kablolar yok, uydular var. Yerden yükseklikleri yaklaşık 570 km ve bunlar alçak yörüngedeler. Uydu sayısındaki hedef 4400 ve şimdiye kadar fırlatılan uydu sayısı da 1.085. Ayrıca 2021 yılı içinde her ay 120 tane fırlatmak üzere 1440 tane daha atmayı planlıyorlar. Sistemin beta denemeleri geçen sene Ekim ayında başladı arkadaşlar. Günümüzde de proje aslında resmen hayata geçti. Beta sürecine dahil olan kullanıcılar cayır cayır uzaydan internetini almaya başladılar. Ama bu hizmeti alabilmek için telefonunuzda wifi ağını açayım, oradan Starlink'i göreyim ona tıklayayım ve internetim olsun diye bir şey yok. Hizmeti kullanmak için Starlink'in bir bağlantı kiti var. Uydu antene benzeyen bir şey. Onu almanız gerekiyor. Bu bağlantı kitinin ücreti 499 dolar. Bir kere veriyoruz ve alet sizin evinize geliyor. Kurulumu yapıyorsunuz. Bunun dışında aylık ücretimiz de 99 dolar olacak. 50 ila 150 megabit arasında bir internet alacağı söyleniyor, zaten testlerde de bunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun yanında pingimiz de oldukça düşük olacak, 20 milisaniye 40 milisaniye arasında bir ping bekleniyor. Zaten hedefte uydudan interneti alıp düşük ping sunabilmesi. Ülkemiz adına Starlink ile alakalı özel bir fiyatlandırma gelir mi bilmem çünkü 99 dolar deyince insanlar biraz korkuyorlar. Gerçekten de günlük bir kullanıcı için biraz pahalı. Ancak simetrik bir interneti düşündüğümüz zaman ülkemizde aslında 99 dolar bir tık ucuz bile kalıyor. Yani bu sorular birazcık şimdilik cevapsız sorular ilerleyen günlerde tabii ki de hem haberlerimizde hem videolarımızda değineceğiz. Ancak altyapı olmayan bölgelerde özellikle Starlink ile birlikte sonsuz bir internete direkt uyduya bağlanarak ulaşmak fikri bile bence kağıt üzerinde şu an için çok güzel gözüküyor diyelim. Ve 2 dakikalık süre dolmadan buradan kaçmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.